25 derece Celsius'u Fahrenheit cinsinden ifade edin. Bunun için kullanılacak formül, f eşittir 9 bölü 5 çarpı Celsius derecesi artı 32. Elimizde 25 derece var, o zaman bunu c'nin yerine koyacağız. f eşittir 9 bölü 5 çarpı, c yerine de 25 koyacağız, 9 bölü 5 çarpı 25 artı 32. Şimdi 9 ile 25'i çarpmadan önce işlemi biraz sadeleştirelim. Bu işlemi 9 bölü 5 çarpı 25 bölü 1 olarak yazabiliriz değil mi? Böyle yazalım. Bu çarpımın pay ve paydasını şimdi 5'e bölelim. 25 bölü 5 eşittir 5, 5 bölü 5 eşittir 1. Böylece cevap 9 çarpı 5 artı 32 olur. Yani 9 kere 5, 45 artı 32 eşittir 77. Cevap 77 derece Fahrenheittır.